Değerli seyirciler, yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Sizlere e, kendim gibi kefil olduğum bir firmayı ve Samet Salık Bey'i tanıtacağım. Hoş geldiniz. Safalar hoş getirdiniz. Hoş Ekrem Bey. davet ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Bir veri analiz uzmanı olarak, adverse uzmanı olarak e, bizim için çok büyük katkı bu. Peki Samet Salık kimdir? Samet Salık lisans eğitimini istatistik alanında tamamlamış. Yüksek lisans eğitiminde bilgi teknolojileri ve internet güvenliği alanında tamamlamış. Adres gezgininde şu an hali hazırda görev alan bir ARGE mühendisidir. Evet tabii siz hem istatistik bilginizde hem sayısal bilginizde hem de o adres gezgininin sizlere kattığı... Google Premier e, şey lisanslı firması desteğiyle gücünüze güç kattınız evet. e, ve bizlerlesiniz ve biz de sizde 7 yıldır çalışıyoruz evet, evet, yani evet, evet. E, az önceki programda bahsettiğim gibi gücüme güç katmak <gülüyor> için yani akıllı olup en akıllı olmak isteyenler Sizler gibi veri analiz ve dört uzmanlarını başvurabilirler Tabii Peki adres gezgini sizin arkanızdaki Dağ gibi duran bu adres gezgini çalışanlarını biliyorsunuz. Tabii. Google gibi işte bazı firmalar gibi bir destek sunuyor. Ben de onu merak ettiğim için öğrenmek istedim. Hı -hı. Seyircilerim de bilmek isterler. Evet. Adres Gezgini 2007 yılında kurulmuş 3 elektrik, elektronik mühendisi arkadaş tarafından kurulan bir firma. Genelde COBİ'lere ve yine o büyük ölçekli firmalara dijital pazarlama kanallarındaki reklam çalışmaları alanında destek veriyoruz. 10 yıldır dediğim gibi bu işi yapıyoruz ve Türkiye ve Avrupa'da en çok Edward uzmanına sahip e, ajanslardan bir tane sadece gezgine. Oh ne güzel. Peki dijital bir dünyaya nasıl bakacağız? Dijital pazarlama nedir? İnsanlar niye niye kullanırlar? Nerede kullanırlar? Büyük ölçekli sadece büyük ölçekliler mi kullanır? Küçük ölçekli esnaf veya bizler gibi aile danışmanları başvurabilir mi? Bir izah ederseniz çünkü ben fayda gördüğüm için. Hatta bu noktalara gelmemin bir sebebi de adres gezgenidir. Evet. E, o zaman Bunları onlarda müracaat diyorsunuz. <gülüyor> yani, buyurun. Tabii ki şimdi eğer bir işletme sahibiyseniz küçük ölçekte veya orta ölçekte veya büyük ölçekte Google AdWords ya da dijital reklam çalışmalarını kullanarak işinizi daha da büyütebilirsiniz. Maliyetler yani bütçelendirmeler çok esnek olduğu için dijital reklam çalışmalarında günlük istediğiniz reklam maliyetine reklam çalışması yaparak çok yüksek sayıda kişiye erişebilirsiniz ve kullanıcıları sitenize çekerek sitenizdeki ürün veya hizmetinizi tanıtabilirsiniz. Bu çok kolay ve dediğim gibi esnek bütçe sayesinde tamamen kontrol sizde baştan ödenen ücretler yok daha sonradan çıkan sürpriz fiyatlar yok Siz günde ne kadar harcamak istiyorsanız o kadar harcıyorsunuz De çoğu reklam kanalında olduğu gibi yine tıklama başı maliyetle maliyetlendiriliyor reklam hesapları genelde Kullanıcı reklamınızı görüp reklamınıza tıkladıktan ve sitenize gittikten sonra sizin belirlediğiniz tutarda ücretlendiriliyorsunuz. E, kullanıcı sitenize gittikten sonra dememin sebebi de Google'ın filtresi sayesinde yanlış tıklamalar, yanlışlıkla tıklanmış hemen çıkılan tıklamalardan ücretlendirilmezsiniz. Bu e, sayede de üreticilerimizin hiçbir şekilde dijital ortamdaki e, gösterimlerden, reklam gösterimlerinden, reklam tıklamalarından korkması ya da, onun da oradaki maliyetlerden korkmasına gerek yok. Tamamen tüm kontrol sizde. Maliyeti de siz belirliyorsunuz. Tıklama başına maliyetini de siz belirliyorsunuz. Tamamen sizin kontrolünüzdeki bir reklam hesabıyla dijital ortamda tanıtımınızı yapabiliyoruz. Oh ne güzel. Dijital pazarlamada ne gibi fırsatlar var? Şimdi dijital pazarlamadaki fırsatlar bahsettiğim gibi çok yüksek kitlelere erişmeniz mümkün. Ve hmm. hedefleme seçenekleri sayesinde dijital pazarlama sayes pazarlamada istediğiniz hedef kitleye Ulaşmanız çok kolay. Normalde bir dediğim gibi bir broşür çıkarsanız, bastırsanız ve broşürleri dağıtıyor olsanız, ulaştığınız hedef kitlenin gerçekten sizin istenen kitle olup olmadığını bilemezsiniz. Ama tamam. dijital ortamdaki çalışmalar bunu. Tam e, tersine, tam istediğiniz kitleye ve tam sizin müşteri kitlenize e, hitap edebiliyor. Bunu ayarlamanız mümkün, bunu kontrol etmeniz mümkün. Evet. Hangi kitlenin size getiri e, sağladığında çok e, rahat bir şekilde analiz edebiliyorsunuz? Ben bunu bizzat yaşadım. Yani binlerce broşür bastırmış bir e, alışveriş merkezi veya bir market. E, vermiş bir kişinin eline 50 lira, 100 lira. Al bunları dağıt. Ne yapıyordu? Bizim apartmanın önüne 100 tane atıyordu. ...çöpe atanları bile gördüm. O broşürler gerçek sahiplerine maalesef çoğu ulaşmıyor. Ama size reklam verdiğimde şunu gördüm. Yani birebir bir psikolog kelimesi kaç tıklanmış, kaç arama olmuş o gün. Ee, nasıl bir de e, diyelim ki İstanbul dışına reklam vermek istemiyorum. Evet. Yaşam koştuğunda mesela ben e, onu size e, söylediğimde siz bana bir ayarlama yaptınız... Ve yaşam koçları hizmeti almak isteyenler e, yağmur gibi yağmaya başladılar <gülüyor> değil mi? Tabii ki. Yani e, başka bir gün aile danışmanlığı e, hizmeti vermeye başladığımızda onu size söyledim. Yani tamamen sizle entegre halde bunları çalıştık. Evet. Aynı şekilde değerli esnaflarımız, büyük ölçekli firmalar, orta ölçekli firmalar, yeni kurulan firmalar ve profesyoneller sizlerden profesyonel yardım alarak... Ee, hem de e, anlık ölçümlerle bunu görebilirler. Tabii ve ki. hedefleme derken de il, ilçe, hatta mahalle e, ve haritalarda da sizler sayesinde yer edinebilirler. Peki dijital pazarlamayı niye size danışmalıyız? Ee, ne kadar bütçe alma, ayırmalıyız? Bir de sizin her e, hizmetin sahtekarları ya da fake uzman ya da kurumları olabiliyor. Evet. Yani sözde uzman veya sözde kurumlara e, dijital pazarlamayı veya dijital mahremiyetini e, bırakmak istemez kimse. Evet. Bunlardan bahsederseniz şimdi, çok iyi olacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi birçok kez biz de karşılaştık bunlarla. İşte Google AdWords Premier Partner Ajansız deyip hiçbir şekilde Google'la bir bağlantısı olmayan merdiven altı diye tabir ettiğimiz firmaların müşterilerimizin ya da farklı kullanıcıların bütçelerini alıp onlar aslında reklam açmayarak onları kandırdığını dolandırdığını zaman zaman gördük yaşadık. Bunu kontrol etmek için bunu gerçekten bu firma Google'ın Premier Partner Ajansı mı Google'la bir bağlantısı var mı diye kontrol etmek için sitesindeki e, partner logosuna tıklayarak bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Sadece bir tıklamayla bu e, firma Google'ın iş ortağı mı değil mi diye çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Adres gezgin sitesinin ana sayfasında bir partner logosu var. Bu logoya tıkladığınız zaman zaten diğer partnerlerin de olduğu bir sayfa gidersiniz. Google'ın bütün partnerlerini görebileceğiniz bir yerdir. Adres gezginin de bir Google'ın premier partner ajansı olduğunu oradan e, doğrulayabilirsiniz. Sizinle iletişime geçen firmanın böyle bir e, ibaresi varsa böyle bir şey size söylediyse onu da aynı şekilde kontrol etmeniz mümkün. E, dediğiniz gibi bunu profesyonel bir şekilde yapmak çok önemli. E, profesyonel bir şekilde yapmadığınız zaman maliyetlerinizin nereye gittiğini kontrol etmediğiniz zaman çok farklı yanlış yerlere reklam e, maliyeti, reklam parası harcayabiliyorsunuz. E, bunu kontrol etmediğiniz zaman e, 3 lira harcayıp 5 lira kazanacakken e, 5 lira harcayıp 5 lira kazanabilirsiniz ya da 10 lira harcayıp 5 lira kazanabilirsiniz. Bu da size zaten e, gördüğünüz gibi maliyet kaybına zarara yol açabilir. Evet. Peki bu yatırımları insanlar nasıl ölçüyor? Yani nasıl bir ekran mı veriyorsunuz, bir şifre mi veriyorsunuz, reklamlarını anlık nasıl görebiliyorlar? Şimdi normal geleneksel mecralarda reklam yatırımını takip etmek, reklam yatırımının getirisini takip etmek çok zor olmakla birlikte. Dijital pazarlamada e, böyle değil. Dijital pazarlamada Analytics gibi güçlü raporlama araçları sayesinde e, sizin reklam hesabınız ne kadar gösterim almış, ne kadar tıklama almış, sizin siteniz ne kadar trafik almış, sitenize giren kullanıcı nasıl işlemler yapmış sitenizde, e, nasıl ürünlere bakmış, hangi ürünleri kontrol etmiş. Bunları kontrol etmek çok basit. E, dediğim gibi Analytics, Google Analytics gibi araçlar sayesinde biz bunları raporlamasını anlık olarak, yani müşteriye bir dönem sonunda değil ya da bir ay sonunda değil, de, anlık olarak istediği tarih aralığındaki verilerini görebileceği bir rapor sunuyoruz. Bu sayede kullanıcı e, reklam verenler de e, istedikleri tarih aralığındaki verilere bakarak yatırımını nasıl daha iyi aktif bir şekilde yapabilir, e, daha efektif nasıl olunabilir reklamlarda onu çok daha rahat görebiliyorlar ve yatırdıkları paranın birebir karşılığında ne almışlar? Bunu çok net bir şekilde görebiliyorlar. Zaten dijital e, pazarlamaya, sanal e, ticarete e, ve e, Gerçek ticarete, sizler gibi gerçek uzmanlarla, gerçek kurumlarla, gerçek profesyonellerle çalıştığımızda biz bu yatırımı daha da arttırır, daha çok kazanırız. Daha çok kazandıkça bugün çok ünlü firmalar e, trilyonluk reklamlar yapıyor. Ama katrilyonluk kazandıkları için <gülüyor> biliyorsunuz yani... Evet. E, çok büyük bir e, kazanç gelirse elde edince insanlar güven içinde çalışıyorlar. Güven içinde çalışınca hem maddi gelirleri yüksek oluyor hem de manevi psikolojik olarak rahat, rahat oluyorlar. Oluyor, evet. Keyifli oluyorlar. Hakikaten patron olduklarının, hakikaten e, büyük bir kurum olduklarının farkına varıyorlar. Bunu da sizler gibi dijital pazarlamayı, e, sanal e, ortamlarını e-ticaret sitelerini ve Facebook, YouTube gibi, Instagram gibi hesaplarını siz profesyonellere reklamlarını yaptırarak bunu başarıyorlar. Peki YouTube reklamlarında nelere dikkat etmek gerekiyor? YouTube reklamlarında konuşacak olursak YouTube reklamlarında da çok büyük bir e, pazar kitlesi var orada. Evet. Da. Yani markanızın bilinirliğini, yeni bir e, marka, yeni bir ismi, yeni bir ürünü tanıtmak istiyorsanız YouTube'da çok e, geniş kitlelere çok düşük maliyetlerle erişmeniz mümkün. Şu an 25 yaş altındaki kullanıcıların çoğu YouTube'da bir video ile her şeyi öğrenebileceğini düşünüyor. E, %80'nin ne diyebiliriz? 25 yaş altındaki kullanıcıların. Şimdi, yani YouTube'u bir üniversite gibi veya bir okul gibi görüyor. Evet, aynen öyle. İşte bir bilgisayara nasıl format atabilirim, musluğu nasıl değiştirebilirim, işte gravatımı nasıl bağlayabilirim evet. bunun gibi birçok <gülüyor> video bulunduğunu biliyorsunuz. E, kullanıcılar zaten bunları izleyerek, bir şeyleri izleyerek oradan e, öğrenebileceğini düşünüyorlar. E, orada öyle bir fırsat varken üreticilerin e, de, de orada kısa videolarla küçük e, prodüksiyonlarla orada olup onları e, hizmetlerini, ürünlerini tanıtmaları çok mümkün ve çok kolay. E, dediğim gibi maliyetleri yine kontrol etmek sizin elinizde. Tüm günlük bütçenizi bir ay boyunca harcayacağınız tutarı tamamen belirleyen sizsiniz ve bunun üzerine çıkmamakta mümkün. Diğer geleneksel reklam mecralarına mecan tersi olarak yani bunu geleneksel reklam mecralarında nasıldır? İşte bir belli bütçeniz vardır onu yatırırsınız. Öyle devam eder reklam çalışması ama dijital reklamda öyle değil biliyorsunuz. Günlük bir bütçeniz var onu kontrol altına tutabiliyorsunuz. Tabi YouTube'da da küçük videolarla profesyonel olmasına gerek yok. Amatörce çekilmiş, de, akıllı telefonunuzla çekilmiş de, videolarla çok geniş kitlelere ulaşmanız mümkün. Bizim buraya gelen birçok profesyoneli biz sizin e, AdWords e, hesaplarında ve adres gezgini firması sayesinde 3-4 e, dakikalık firmalı, e, firmaların veya uzmanların reklamlarını yaptırdık. Hedefleme ve lokasyon doğru olduğu için hemen o yaş grupları da ayarlanarak çok ciddi bir şey, müşteri potansiyeline ulaştılar. Hakikaten evet. hani bir zamanlar reklamlar vardı. Gittim gördüm gibi. <gülüyor> evet. Hakikaten biz de sizden hizmet aldık ve gördük. Teşekkür ederiz. Bunu. Peki Instagram hesaplarında veya reklamlarında nelere dikkat etmek gerekiyor? Instagram reklamlarında da orada da daha yaş grubu olarak daha genç ve dinamik bir kitle var. Oradaki paylaşımlarınızın, oradaki reklam çalışmalarınızın da daha samimi olması gerekiyor. O mecranın da çok etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Reklam çalışması, dijital reklam çalışması aslında sizin de vurguladığınız gibi dört koldan yapılması gereken bir şey. Tamam. Yani tek bir kanaldan yapmaya başladığınız zaman oradaki etkiyi çok rahat bir şekilde göremezsiniz ama dört koldan devam eden bir dijital reklam çalışması sayesinde kullanıcının karşısına her yerde çıkarsanız tabii ki marka bilinirinizi daha da arttırmış olursunuz. Instagram tarafında da yine dediğim gibi daha samimi görseller, daha samimi paylaşımlar kullanıcıların daha çok etki, kullanıcıları daha çok etkiliyor. E bu sayede de sizinle itibata geçmeleri, iletişime geçmeleri daha rahat oluyor. Peki Facebook hesaplarında e, yani uzmanlar ya da küçük esnaf büyük esnaf ya da küçük ölçekli orta veya büyük ölçekli firmalar size niye müracaat ediyorlar? Şimdi Facebook hesaplarında bu gibi sosyal medya hesapları ve Google AdWords hesaplarında biz e, küçük ölçekli işletmelere ve büyük ölçekli işletmelere e, dijital reklamları nasıl yapabilecekleri konusunda ve dijital e, ortamdaki e, sosyal medya hesaplarını nasıl yönetecekleri konusunda, konusunda eğitim veriyoruz. Her çarşamba olan e, Adres Gezgini'nin e, Folkart Ofisi'nde düzenlediğimiz eğitimlerle hem bu konuda marka bilin hem bu konuda bir bilinç yaratmaya çalışıyoruz dijital reklam anlamında hem de dediğim gibi bu eğitimlerle reklam verenleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu gibi sosyal medya hesaplarını biz yönetirsek ya da biz onlara bunları anlatırsak nasıl yönetmeleri gerektiği ile ilgili bilgi verirsek tabii ki daha etkin paylaşımlar, daha yüksek büyük kitlelere ulaşacak paylaşımlar yapmış olacaklar. E bu sayede de tabii daha fazla bir marka bilinirliği, daha yüksek bir marka bilinirliğine sahip olacaklar. Bu da onlara tabii ki getir olarak geri dönecek. Peki Twitter'da da reklam yapan kişiler gördüm, uzmanlar gördüm, firmalar gördüm ve bunlar içinde sizin de bir hizmetiniz var. Evet. Ee, neden sizi tercih etmeleri gerekiyor veya şimdi, edebilirler? Tabii ki. Şimdi bizim aslında en, en temel farkımız diğer e, firmalardan. E, biz işin biraz daha matematik boyutundayız. Size daha çok getiri sağlayacak, size daha çok getiri ...olacak kitleye daha çok yönelmeyi ve bütçemizi oraya kanalize etmeye çalışıyoruz. Yani e, az önce de bahsettiğim gibi 3 katı fazla alakasız arama, 3 katı fazla alakasız sorgu olduğunu düşünürseniz... ...siz e, çok daha fazla maliyetlendirilebilirsiniz ama bizim gibi mühendislik altyapısı olan firmalar sayesinde... ...bizim belli yazılımlarımız ve belli otomasyon programlarımız var. Bu programlar sayesinde zaten alakasız kelimeleri siz daha bize söylemeden, o kullanıcı o kelimeyi oraya yazmadan... Otomatik bir şekilde filtreliyoruz ve siz e, hiçbir şekilde alakasız bir kullanıcıya ulaşmadan maliyetlenmeden e, reklam hesabınızı doğru bir şekilde yönetmiş oluyoruz. Evet çoğu kişinin tavsiye ettiğim Twitter, Instagram, Facebook ya da Google AdWords'ta haritalarda reklam vermelerine rağmen ciddi verim alamadıklarını... Ve hatta bir kısmının depresyona girdiğini <gülüyor> gördüm. Çok da üzüldüm. Çünkü ticaret dört koldan yedi yirmi dört ilerliyor. Evet. Ee, sizin gibi profesyonel uzman ve firmalardan bu yardımı aldığımızda müşteri dönüşü ve satışlar arttığında insan hayata tutunuyor. Tabii ki. Yani, Tabii bir ki ya. Ya. <gülüyor> Satışlarınız yani. artarsa dediğim evet. gibi. Peki başka daha başka dikkat Şimdi, etmesi gerekenler var mı? Tabii ki. Müşterilerimize bu konuda seyircilerimize neler dersiniz? Ee, bu soruyu da dilerseniz e, direkt yan yapalım. kameraya cevaplayın isterim. Tamam. Buyurun. Seyircilerimize son olarak söylemek istediğim Google AdWords ve diğer dijital reklam, dijital pazarlama kanallarını daha önce kullanmamışlarsa eğer e, bir an önce dijital pazarlama kullanmalarını ve oradaki fırsatı elde ederek çok düşük maliyetlerle çok yüksek kitlelere ulaşmalarını öneriyorum. Tabii ki şu an halihazırda hazırda reklam hesabı olan ve dijital pazarlama yapan kullanıcılarımız da vardır. E, bu şekilde kullanıyoruz. E, Reklam hesaplarınızı iyi, daha iyi yönetmek için, reklam hesaplarınızı analiz etmek için e, yatırımınızı nereye yaptığınızı, hangi kitleye yatırım yaptığınızı ve bu kitlelerin size ne kadar getiri getirdiğini ölçüp bunları analiz edip daha sonra doğru kitleye yatırımınızı yönlendirmenizi e, öneriyorum. Son olarak söylemek istediğim şey, e, dijital reklamlarda veya diğer reklam kanallarında da her zaman böyledir. Doğru kişiye doğru zamanda mesaj vermeniz gerekir. E, bir kullanıcının şampuanı bittiği anda onu ulaşabilirseniz, evet. sizden şampuan satın alır. Evet, doğru. Bravo. Değerli seyirciler, eğer sizler de bilinmek, tanınmak ister e, orta ölçekli firma olun, ister büyük firma olun, ister yeni işe başlayan bir esnaf veya uzman olun marka değerinizi ve kişi bilinirliğinizi veya ürün bilinirliğinizi Türkiye ve dünyaya pazarlamak, kendinizi tanıtmak istiyorsanız yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve adres gezgini programına adres Gezgini programına başvurun diyorum sürekli dikkat ederseniz dilim sürçüyor bunun da belki de nedeni yakında inşallah ana sponsorumuz olur adres gezgini de biz de daha çok program alır daha çok konu ağırlarız Hoşça kalın dostça kalın yeni bir iş yeni bir kariyer programında kalın efendim.